<laughs> . deyim. O vallahi hiç görmedim ya. Torpağa <gülüyor> geç <gülüyor> hakan. Nereden geliyorsun Kocaeli'nden? Sen Mardi. Mardin'den. Ben Kocaeli'nden Yıldırım Ela <gülüyor> Aliya. <gülüyor> Rakip Bartalyalı. Hangi pozisyondan ben? Peki itdalımıyız? İtidalıyız biz de. Edin. Kim başlıyor? Film ben başlatayım, <gülüyor> değil mi? olsun. Спасибо. Awesome. Mi geldiniz evet, evet, evet, evet, evet, evet. nasıl oldu yolculuk güzel, i̇yi, iyi, i̇yi. güzeldi Tamam. şimdi o zaman mikrofonu biraz size bırakacağım anlatın devam ede ede devam ede ede devam ede ede devam haftalarda bundan sonra klas spor ekranlarında satrancı çok çok olacağından bahsetmiştik. Hemen ardından Antalya'ya geldik. Muhteşem bir organizasyon var. Binlerce öğrenci, binlerce çocuk burada aileleriyle beraber satrancın şampiyonasını yaşıyorlar. O oh, başkan ben 10 küsur yıldır spor takip ediyorum. Çocukluğumdan beri sporu seven, spor içerisinde olan birisiyim. Böyle evet. bir kalabalık görmedim. <gülüyor> Ee, evet, gerçekten çok güzel bir kalabalık değil mi Bülent Bey? Ya o kadar da güzel zamanda bir geldik Antalya karı getirdik. Aynı. Söylüyorum. Belediyetimizde geldik. <gülüyor> Belediyetimizde geldik, <diyelim. gülüyor> geldik ama tam tüm Türkiye'de kar felaketi yaşanıyorken hı hı. bütün gençlerimiz aslında evet. Bizim zamanımızdaki şubat tatilini evet. çok güzel bir şekilde Antalya'da geçirtiyorsunuz ve bir müsabakayı içerisinde geçirtiyorsunuz. Aynen, aynen. Aileleri görüyorum, ailelerin olmaz mıydı? Evet, Çocuklara evet. bakıyorum, çocukların olmaz mıydı? Ama size bakıyorum, siz de çok evet. mutlusunuz başka. <gülüyor> kesinlikle. Çok çok Gerginliğiniz mutluyuz, tabii yok ki. yani o kadar alışmış Hayır, bir federasyon olmuş. Çok, çok güzel. Çünkü her şey çok güzel Bülent Bey. Yani bakıldığında niye gerginlik olsun? Ee, tabii ki bir heyecanı var bu işin ama Heyecan olmayan yerde zaten başarı da gelmiyor ben. Daha önce de konuşmuştuk yani heyecanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılan her işte ne güzel ifade ettiniz, binlerce sporcu burada, evet doğru, 2000'ün üzerinde sporcu var. Türkiye'nin her tarafından gelen 77'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcularımız var. Üstelik bunlar sadece 7-18 yaş grubunu temsil eden sporcularımız. Tam da dediğiniz gibi Şubat tatilinde, yani sömestr tatilinin ilk haftasını burada geçiriyorlar. Ee, biz ilk gün, e, tabii çok alışığız artık. İlk gün soruyorum ben, yani burada olmaktan mutlu musunuz? Bakın karneleri aldınız. Şimdi e, turnuoda oynayacaksınız. Evet ya çok heyecanlıyız, çok mutluyuz diyorlar. Müthiş özlemişler yüz yüze olmayı. Arkadaşlarıyla bir arada olmayı. İlk defa turnuvaya katılacak özellikle yedi sekiz yaş çocuklarımızın eee hep bahsediyorduk illerde işte ilçelerde oynuyorduk ama Türkiye şampiyonasında oynamak çok daha güzelmiş diyorlar. Herkes çok mutlu. E, organizasyon çok büyük aslında bakıldığında eee çünkü sadece iki bin sporcu gibi düşünmemek lazım. Siz de görüyorsunuz burada eee velisiyle, antrenörüyle, kulüp temsilcisiyle, e, bizler, il temsilcilerimiz altı binin üzerinde e, kocaman bir aile olarak buradayız. Müthiş bir aidiyet duygusu. E, tabii her organizasyon çok önemli. Türkiye Satranç Federasyonu'nun ama Yaş gruplarını ben nedense, belki de benim satrancı ilk adımımı attığım noktalar biliyorsunuz veli olarak başladım bu camiaya. E, nedense e, ben çok önemsiyorum, e, çok heyecanlanıyorum ve ne Dinamut'taki her yolda geliyorum bir şekilde. Wow. Başkanım şimdi siz tam sayıyı söylediniz ama aslında bu her lisansı olan sporcu buraya gelemedi. Şehirlerinde, bölgelerde seçilen sporcular doğru evet, muyum? yani Evet, Aslına bakarsanız açılmış olsa, her gelen katılabilecek olsa çok olsa. çok daha büyük sayılara ulaşabilecek bir camiadan bahsediyoruz. Yani, evet. izlerken, i̇zleyiciler, ''Ya Bilat niye bu kadar şaşırıyor?'' diyebilirler ama görüntüleri zaten vereceğiz ilavete. Muhteşem bir kalabalık var burada. Yani evet. bir otelin ısınırıp birçok otelden aileler geliyor, gidiyorlar, Hı -hı. aralardan taşıma var. Hiç satrançla alakası olmadığını bildiğim, arkadaşlarımla karşılaşıyorum buradan. Evet. İstanbul'dan gelmiş. Gençlerin eski kulüp doktoru mesaj atıyor. Benim oğlum da orada Bülent diyor. Şey <gülüyor> yapıyor. İnanılmaz bir uzak kaldığımız zaman büyük bir evet, organizasyon evet. var. Hı -hı. Şimdi ama bu organizasyonu yakın zamanda siz bir daha yap dediniz hatırlıyorum. Yanlış mıyım başka? Evet doğru, yanlış değil kesinlikle. Ee, şimdi ben öncelikle bu organizasyon, evet buradaki bir tane sporcu vardı ama bakıldığında bu sporcular buraya aylar öncesinden başlayan il ilçe yarışmalarıyla geldiler. Buradaki bu sporcu oynuyor ama aslında on binin üzerinde sporcu yarışlı bu turmalara gelebilmek için. Onun dışında her yıl semestirde yapmaya e, alıştığımız hepimizin de artık takviminde yer alan bu tarih pandemiden dolayı 2021 yılında hemen ilk fırsat bulduğumuz e, an olan Ağustos'ta Eylül başka bir yani 27 Ağustos Çelikhaliller arasında yapıldı. Yani biz bu kadar büyük bir organizasyonu hem katılımcılar olarak hem e, yöneticiler olarak, organizatörler olarak söylüyorum. Bu kadar büyük bir organizasyonu aslında altı ay içerisinde iki kere yapıyoruz. Yani bunun maddi boyutu, manevi boyutu, koordinasyon boyutu her boyutu var bakıldığında. Konya harikaydı oradaki organizasyon. Burada da zaten yarısına gelmek üzereyiz. Burası da çok güzel gidiyor. E ee, biz eee Bey, ee, Müthiş hassasiyeti yüksek çalışıyoruz. Çok iyi ekiplerimiz var. Federasyon zaten başarısı biraz, biraz da buradan geliyor. Hep ben her konuşmamda söylüyorum. Il, ilçe temsilcilerimiz, kurullarımız, yönetimimiz aslında çok güzel bir ahenkle çalıştığımız için eee biz eee bu büyük organizasyonlara her türlü riske rağmen e, bu sorumluluğu alabilecek şekilde kendimizi hissediyoruz. Ee, i̇nanın bütün kafileler henüz daha yolda, yollarına, yola çıkmadan önce, Ağrı'da olsun, İstanbul olsun, Antalya'da olsun, hiç fark etmeksizin koordinasyon ekibimiz bunları adım adım izlediler. Ee, Pazar günü ilk tur, yani cumartesi gün kafilerinin yüzde sekseni yoldaydı ve cumartesi gününde kış şartları e, çok ağırdı ülkenin her tarafında. Işte diyelim ki e, kardan yol kapandı. Karayolları hemen aranıyor. Oradaki ekiplere haber veriliyor ve deniyor ki 45 dakikalık bir bekleme süreniz olacak. Ya da iki saatlik bir bekleme süreniz olacak. Ya da deniyor ki geniş yolunuzu buraya değil daha henüz işte elinizden yeni çıkmışsınız. Şu güzergaha çevirin. Sizin normal alışık olduğunuz güzergah kapanacak ya da kar yağışına evet. sonra yani. Ee, ama şu güzergâhtan sahilden gelirseniz ya da işte efendim Konya üzerinden gelirseniz burası rahat biz sizi bekliyoruz. Yani tıkır tıkır her şey bütün kurallarına, bütün usulüne uygun bir şekilde başladı. Ve herkes ilk tur başladığında buradaydı. E, tabii e, bu dönemde özellikle hala pandeminin etkisi devam ediyor, hala Covid ile ilgili sıkıntılarımız var doğal olarak. Bu e, konuyla ilgili de sağlık konusunda en e, üst seviyede önlemlerimizi aldık. Her an, her dakika takip ediyoruz sporcusundan velisine kadar. İşte diyorum ya bu çok ciddi bir sorumluluk. bu heyecanı hissetmesin Bu dönemde bu organizasyonu yapmayız, bu Türkiye'ye yaş grupları satan şampiyonları yapmayız ne olur sadece yapmadı oldu. Yaptığımız için hep bir özel işleri yapıyoruz. Eksiklerimizi buluyoruz ve tamamlamaya çalışıyoruz. Her gün gece saat 1'lere 2'lere kadar değişik birimler olarak toplantılar halindeyiz. Biz görüşemedik ve başkanım. Aynen görüşemedik. <gülüyor> ve her günde sabah 8'de e tekrar bir başlangıç toplantısını yapıp ekipler olarak dağılıyoruz. Burada e hiç fark gözetmiyoruz. Yani Koordinasyon ekibimizdeki bir arkadaşımız, federasyonda çalışan profesyonel bir arkadaşımız, yönetim kuruyumuz ya da federasyon başkanı, hiç fark etmiyor. Dün biz örneğin hep beraber bir salonun sandalyelerini, daha doğrusu oturma düzenini biraz daha yoğunluğun azaltılmasıyla ilgili gece sandalyeleri bir başka yere taşıdık. Bakın taşıttık demiyorum, taşıdık. Zevkle de yaptık bu işi. Ee, bu çok önemli bir iş, çok yüce bir iş. Onun için buradayız zaten. Şu 8 yaşındaki çocuklarınız o yüzlerindeki heyecan, o gözlerindeki ışıltı ya her şeye der Bülent Bey ya. Yoruluyorsak yorulacağız yani. Ya orada mı başkanım? Dün ben iki gündür daha doğrusu çıkan aileleri, çocukları takip etmeye çalışıyorum. ruh halini. Evet, evet. Bazıları... Yenilmiş ama çok mutlu çıkıyor. Evet. Bazı yenilmiş ama tamamen ses, sessizlikle çıkıyor. Bir aileler sanki şartlanmış gibi. Kazandın mı ya da kaybettin diye çocuğuna kesinlikle sormuyor. Evet. Çocuk söylerse kazandım ya da kaybettim Aynen. diye şey yapıyor. <gülüyor> Bazısı çok ağlıyor çıkınca. Çıkınca nasıl yenildim evet, diye. Evet, evet. Ama ben yenimle dair PlayStation oynarken yenmeyi severim. Hı hı. Yenilmeyi de bilmek lazım çünkü. Hayat Kesinlikle. her zaman kazanarak geçmiyor. Aynen. Bir taraftan bu yaşlarda yenilmeyi de öğreniyorlar. Kazanmanın mutluluğunu da öğreniyorlar. Evet, aynen. Çok güzel bir ruh hali var. Yani 8 yaşında kaç tane sporda burada olabilirsin. Hatta jimnastikte olabilirsin. Aynen. Belki atletizmde olursun ama diğer branşlar için belli bir yaşları yükselmesi gerekiyor. Evet. Şu yaşta bunları tadabiliyor bu çocuklar. Bu çok keyifli geldi bana. Çok, çok haklısınız. Ee, elbette kazanmak için çok güzel bir duygu. Her hangi yaşta olursanız olun, ama kaybetmek yok, kaybetmenin e, verdiği o e, ağırlığı, o yoğunluğu taşıabilmek de çok önemli. Bülent Bey e, ilk gün bir e, basından bir arkadaşımız geldi, e, şöyle bir şey hatırladı e, söyledi gözlemine. Ee, çocuğumuzun birisi çıkmış, böyle e, kollarını açmış, Babası, babacığım diye sarılmış. Baba kazandın mı demiş, hayır kaybettim ama çok güzel oynadım <gülüyor> demiş. Ee, basındaki arkadaş şey dedi, inanamadım dedi ya. Yani çok güzel oynadığı için sonuç ne olursa olsun çok mutlu olan. Yedi ya da sekiz yaşındaydı diyor. Yaşına bakmadım çünkü aşağıdaki salondaydı diyor. Çok mutlu, baba elinden tuttu. Gayet umutlu mesut bir şekilde okla yoklayıp gitti benden çocuk diyor. Bu çok önemli. Bir de çocukların müthiş bir özgüveni var. Ben yine ilk gün e, arkadaşlara, basından gelen arkadaşlara tabi biliyorsunuz ama anlatmaya çalışıyorum şu kadar yaş grubu var, bu kadar sporcu var falan diye. Ee, çocuklarımızdan birisi geldi e, masasını sordu bana. Ben de seninle bir tanışalım mı dedim. Abi ah, siz tanışıyoruz ya dedi. <gülüyor> Instagram'dan arkadaşız. Yani bana ben de biraz mahcup oldum yani. <gülüyor> Nereden beni tanıyorsun der gibi falan. Ya özgürle bakar mısınız? Nasıl güzel yani karşınız karşısında büyük bir insan var. Tanıyor. Instagram'dan arkadaşımız arkadaşmışız. E, niye tanımıyorsunuz? beni bizler Instagram'dan arkadaşız ya diyor. Ama işte o, bir federasyon başkanı aslına bakarsanız bir araştırdığımız seviyesidir. Ulaşılabilmek olmakta bir federasyon başkanı bu kadar. Ya biz arkadaşız seninle, yaşayabilmek diye çok güzel. Çünkü ee, başkanlar normalde ulaşılmaz. Yani ben spor yaparken de federasyon başkanı yeri ayrı değil, ulaşılmaz Bu çok güzel açınızdan başkanım. Ben ya ben, ben bundan e, mutlu oluyorum. Burada... E, olmaktan mutlu oluyorsam hangi alanda daha kendimi iyi hissettiğimi daha mutlu olduğum, daha faydalı olduğumu da zaman içerisinde farkında olarak da olmayarak e, zaten gördüm. Ben o çocukların yanında olmaktan çok mutlu oluyorum. E, farkındaysanız özellikle küçük yaş biraz daha hareket, biraz daha müzik, işte son e, dakika, saniyeye gelirken 10, 10, diye geriden sayılıyor. E, ben de onlarla sayıyorum. Çok evet, mutlu oluyorum. Çocuklar da eşlik ediyorlar. Çok Özellikle 7-8 yaş kategorilerinde onu çok güzel gösterdiler. Bugün o kadar değildi ama orada çok güzel. Evet. Başkanım şimdi, evet, devletimiz bütün branşlara elinden gelen destekleri sağlıyor biliyoruz. Siz kendi başınızda sponsor katkılarını çok sağlamış bir İş Bankası gibi Türkiye'nin en büyük bankasının sponsorluğunu arkanıza aldınız. Ama şimdi öyle böyle de baktığımız zaman, 4 bin kişilik, 5 bin kişilik bir organizasyon dediğimiz zaman bunun bir ciddi maliyeti var. Hı hı. Bunun federasyon maliyeti var bir de ailelere maliyeti var. Evet. Şimdi bu röportajı izledi ve çocuğum satranca meraklı. Bu turnuvaya gelmek için aileler ne kadar bir masraf yaptılar? Şimdi bir haftadan bahsediyoruz. Bir hafta evet. çocukları her gün burada. Bir taraftan hı hı. dinleniyor, bir taraftan yarışıyor. Evet. Ağır gelmiyor mu ailelere veya devlet size ağır gelmiyor mu? Nasıl karşılanıyor sizler? E, ya şöyle ailelere de ağır geliyor. Doğru. Bize de ağır geliyor. Ama e, eğer biz bu sporu yapıyorsak gerek veli olarak, e, gerekse federasyon olarak e, bu ağırlığı da bir şekilde kaldırıyoruz. Ben e, biraz önceki ay içerisinde e, iki organizasyon yaptık yaş grupları olarak maddi ve manevi derken Eşin maddi boyutunu da söyledim. Doğru, aileler bir yıl içerisinde yani her yıl yapılan bu masrafı altı ay içerisinde aslında iki kere yapmış oldular. Evet. Ee, ağır geliyor ama çocukların mutluluğu burada kazandıkları her şeyden daha önemli diye görüyorlar. Ee, bize ağır geliyor ama e, bu büyük camiayı bir arada tutabildiğimiz bir arada görebildiğimiz en önemli faaliyetlerden biri ise bunu yapmamız lazım diyoruz. tür engeli var bu işin elbette. İşte pandemisi var, ulaşımı var, hava şartları var. Ama satrançta satranç sporcuları çok iyi bilir ki aslında her zorluğun üstesinden gelebilmeyi öğretir buradaki hamleler. Biz de her türlü zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Maliyet olarak bir rakam vermem burada çok doğru olmaz ama e, sadece Türkiye Şampiyonası'na gelmek olarak da değerlendirmemek lazım olayı. Bir ilçe yarışmasına katıldığınızda, ilçe yarışmasına katıldığınızda bunun çok bir maliyeti yok. Zaten federasının evet. yaptığı e, o organizasyonlar, katılım vesaire istenmeyen organizasyon. Fakat yüreğe geliyorsanız elbette bir maliyet var. E, işin olduğu için ister istemez biz biraz daha işte hava koşulları uygun olabilecek sahildeki illerin ve işte böylesine büyük kongre merkezleri olan fiziksel koşulları yeterli otelleri seçmeye çalışıyorum. Aksi halde şu mevsimde dışarıda herhangi bir spor salonu yapabilmek mümkün değil. Ama fırsat olduğu yaptık mı? Evet, Serpik Konya Merkezinde evet, yaptık. Evet. İsteyen istediği yurtlarda yerde kaldılar. kaldılar evet, aileden. yurtlarda kaldılar. Aile büyükleri Konya'da olanlarda orada kaldılar. Birkaç aile ev tuttu orada kaldılar. Beş gün, dört de kaldılar. Burası biraz daha mevsimden dolayı isteyen istediği yerde kalıyor Burada yani bir engel yok. Federasyon bir otel ayarlıyor Konya Merkezinden dolayı. Ama evet, isteyenin istediği yerde kalıyor. <gülüyor> evet, bir maddi boyutu var mı? Var. Çocuklarımız için feda olsun diyor veliler. Bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz. Valla biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten bir şöyle şey mi? Spor şöleri yaşattılar. Evet, Peki, ödülü var mı bu işin? Yani buradan milli takıma spor seçileceğini bu kadar büyük. Evet, Doğru evet, evet. yolda yani Artık yavaş yavaş. Ama ön, nasıl aşamalar nesil diyor. Şimdi her masada değişik değişik. Musa bu sanki Ve yenilse de yenilse devam ediyor. Bir puanlama sistemi üzerinden bir başkanım. Ee, burada bazı kategoriler 9 tur, bazı kategoriler 11 tur üzerinden oynanıyor. Cumartesi gün final turlarıyla yani son turlarla bitecek. Bütün turnu var. Ee, ödül var mı dediğinizde tabii ki biz özellikle küçük yaş çocuklarının katıldığı hiçbir organizasyona maddi ödüllerin olmamasından yanayız. Öyle bir e, tercih ya da e, prensip kararımız var. Buradaki ödül zaten bütün madde ödüllerden daha büyük. Milli takım konusuna giriyor. Her yaş kategorisiyle çok önceden ilk yönerge ilan ettiğinde belirtilen e, sayı kadar e, cumartesi son turunda oynandığında o sıralamaya göre bazı kategorilerde 10, bazı kategorilerde 8, bazı kategorilerde 12 olmak üzere e, milli takım konusunda sporcular seçiliyor. Bunlar hemen sonra seçim bittikten sonra alt yapım yine takımın antrenörlerimiz çok güzel bir bölüşüm yapıyorlar. Daha önceki yıllarda yüz yüze olarak herhangi bir ilde ya da herhangi bir yerleşkede kamplarımızı yapmıştık. Ee, geçtiğimiz yıl online olarak yaptık kamplarımızı ama bu gösteriyor ki artık bu aşılan oranları vesaire COVID'in e, seyrinin de e, hafiflemesiyle beraber e, yüz yüze kamplarımızı yapacağız. E, i̇lk sıralarda yer alan bir, iki, üç bir örneğin e, bunlar ülkemizi ve kadroslarımızı temsil eden yaş gruplarında ya da kutularda e, ülkemizi ve kadroslarımızı temsil edecekler. Buraya gelmenin ya da burada milli tadının hazıra girmenin bir başka güzel tarafı da 2022 yılında, Ekim sonu Kasım gibi planladığımız şu an Avrupa e, Yaşlılar Kutlu Sakran Şampiyonası'nı yine ülkemizde, belki de Antalya'da yapacağız. E, oraya da katılma hakkı elde edecekler ve böylece e, milli sporculukları e, temsil makamında da son derece önemli bir noktada olacak. Yani bir taraftan da şu yaşta belki sekiz yaşında Türkiye şampiyonluğunu ünvanını alacak. Evet. Bu e, muhteşem bir olum. Ya okula gittiği zaman dahil semestrinden sonra ayrı bir havası olacak. Satran şey zaman insanların aklına direkt gelen zekilik gelir. Yani. Türkiye şampiyonası şampiyonu oldu dediği anda bu çocuk nasıl bir zeki çocuk şey, diye aklında başlayacak. Evet. Doğru düşünüyor muyum? Mağlupklar gerçekten bizim gördüğünüz gibi. Satranç sporcusu gerçekten çok zeki sporcular, çok zeki insanlar mı yoksa çok disiplinli iyi çalışmış insanlar mı? Aslında satranç sporcuları bu söylediklerimiz, söylediğiniz bütün özellikleri milisinde barındıran e, sporcular. Evet. Zekiler çünkü zekalarını iyi kullanmayı öğreniyorlar bu satranç tahtasının başında. E, disiplinliler zaten disiplin olmadan bu masada e, belki 3-4 saat ya da birkaç saat oturmak mümkün değil. Planlı programlılar buraya gelmeden önce e, ve hala turnuva sırasında hala antrenörleriyle çalışıyorlar, bir sonraki günün açılışını yapıyorlar. Kendi oynadıkları maç kazansın ya da kaybetsin. Bunun analizini yapıyorlar, planlı var Zamanı çok iyi kullanıyorlar, satranç saatiyle oynuyorlar biliyorsunuz. O nedenle şöyle bir baktığınızda söylediğimiz bütün özellikler var. E, fazlası da var, eksiği yok. Öyle öyle diyebilirim ama şu konuda da haklısınız. E, yani satranç oynuyorum dediklerinde çocuklar, eminim ki kendi akranları ya da büyükleri Aa, bu çocuk çok zeki gözüyle bakıyorlar. Böyle de bir sorumluluk alıyorlar aslında bu çocuklarımız ama bu sorumluluğun e, üstesinden fazlasıyla geliyorlar. Yani. Çok zekiler. Ya yani ben çocuklara soruyorum. Işte e, madalya kupa ya da nevelerde oynadın veya gelip bize soruyorlar. Ya da siz mazaların arasında dolaşırken benim üç tane madalyem var. Sizin var mı? Diyorlar mesela. <gülüyor> e şimdi yok diyoruz yani biz de böyle. O neden Bütün özgüvenleri yüksek bir e, bu her şeye değmez mi aslında biraz evet. iyi Yeni nesilde olmayan bir şey daha var. Sabırlılar. Çok. Yani şimdi bu oyunun evinde sabır gerekiyor. Hı -hı. Rakibin hamlesini tartman gerekiyor. Sabırla yapacağın amneyi beklemek gerekiyor. Ama yeni nesilde maalesef o sabır yok. Hatta bizim jenerasyonundan beri sabır dönen bir şey evet. Her şey aynı anı olsun isteyen bir şey var. Birçok şeyi öğreten bir spor. Aynen. Ama bir taraftan da bakıldığı zaman ya bedensel bir spor değil, satranç diye spor diyen de var. Buna siz müfetansal başkanı olarak cevap veriyorsun? Evet, şimdi bakın siz e, sporcu kimliği olan da birisiniz aynı zamanda. Sporda ne var? Yarışma var. Evet. Sporda ne var? Spor var. E, sporda bakın e, yarışma var, spor var, hakemi var, içeride yüzün üzerinde hakem var. Eee yani ve bunun sonucunda da e, bir yere gidebilme e, ya da gidememe var. Yani bir seçilme var. Aslında spor dediğimizde bu, bu değil midir? Evet. Yani spor Kal illa futbol mudur. Yani evet, ben. spor illa futbol mudur ya da spor illa fiziksel olarak yaptığınız bir e, branş mıdır? Değil. Aslında baktım burada bu da son derece önemli bir spor. Bütün e, tevenmiş, küçük çocuklar ya da daha hassas anne babalar için düşündüğümde Çocuğunuzun, e, bu aslında e, Geçki Spor Bakanlığımızın e, zaman zaman dile gündeme getirdiği bir konu. Bence önümüzdeki e, yıllardır, önümüzdeki günlerde Udaf Hazreti Gündeme gelmeli. E, bir çocuk e, bir okuldan mezun olurken e, en az bir spor branşında lisansı da olarak mezun olmalı. Milliyetin bakanlığının evet. bence önemli bir prensibidir diye düşünüyorum bu. Ee, ama bazen böyle küçük çocuklarımızın e, herhangi bir fiziksel spor yapması konusunda hassasiyet gösteririz. Ya yani düşersin de kafanı çarparsın da işte ayağın yaralır da kolun bilmem şey olur da Bunda öyle bir şey de yok yani. Oturuyorsunuz, oynuyorsunuz gayet güzel, kafa yoruyorsunuz. Müthiş bir kere e, centilmensiniz bu sporda. E, saygıyı, özgüveni, her şeyi öğreniyorsunuz. Ve herhangi bir risk almadan da o zaman rica ediyorsun. Bu da son derece güzel bence. Aileler de öğrenmişler. Sabırla burada çocukların çıkmasını bekliyorlar. Evet, aileler daha <gülüyor> heyecanlı çocuklardan. Evet. Ama çok onlar çok da çok hassaslar. Yani çok. içeride gözükmeyeyim, konsantrasyonunu kaybettirmeyeyim, Aynen. heyecan yapmasın. Ve gerçekten çıkınca sonuç sormama konusunda aileler sanki hepsi bir arada anlaşmışlar gibi. Hiç kimse çıkar çıkmak çocuğuna ne oldu diye soruyor. Çocuğun söylemesini bekliyor. Evet. Bülent Bey, aslında e, yani ben hep federasyon başkanlığı ya da daha önceki dönemde de bu organizasyonun buradaki turlar, yani yaş gruplarının önemli olduğunu vurguluyorum, vurguluyorum. Nedeni de aslında biz burada hepimiz sporcusundan velisine, federasyon yönetimine kadar hepimizin aslında burası eğitim alanı. Şimdi, e, gittikçe de satranç ilgilenen ailelerin bakış açısı da değişiyor. O eski fırsatlar yok. Yani benim çocuğum, e, 2000 yılında e, satranç oynamaya başladığında e, daha fırslıydık herhalde ya da daha sonuç odaklıydık diye düşünüyorum. E, ama şu an öyle değil. Yani satrançtan çocuğunuzun ne kazandığını aslında e, veliler hesap ediyor satranç da kaybetmek yok. Belki o maçı kaybedersin ama üç saat masada oturmayı öğrenirsin. Ee, karşınızdakini kaybettiğiniz bir maçtan dolayı sorumlu tutmamayı öğrenirsiniz. Sorumluluğun evet. Sorumluluğun kendinizde olduğunu öğrenirsiniz. Aslında hiç kaybeden yok. Belirler de bunu biliyor. Son yıllarda bizim belki söylemlerimiz, belki satrancı bu kadar algısının yükselmesi, Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızdan, Reçitfor Bakanımıza kadar satranç bu kadar çok ünleme taşımaları e, ve herkesin de destek vermesi ki ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası başta olmak üzere aslında bu e, şu an söylediğimiz konuş odaklı olmamayı e, da biz bir şekilde öğrenmiş olduk. Veliler artık dediğiniz gibi sormuyorlar. Çocuğum bitti. Bakın 7-8 yaş grubunda e, 400 civarında sporcu var aşağıda. Ee, herhalde bir iki üç saat içerisinde en fazla dört beş tane çocuk ağlıyordur. En fazla ki ben hiç şahit olmadım. Üçüncü gün ee, Hani ben tamamen yanlış olmasın diye de böyle bir oksiyon bıraktım dört beş çocuk belki ağlıyordur diye. Onun dışında veliler illa ben orada olacağım demiyorlar. Zaten. Evet. Çünkü bize güveniyor. Yani yedi yaşındaki çocuğunu bir başkasının eline verip resim etmek ve 2-3 saat sonra çıkacağını bilerek burada beklemek ya ben de bir anneyim yani çok aslında ya güven güveniyor güveniyorum Hı. ama biliyorlar ki içeride sağlıkla ilgili her türlü eee kişi var hemşiresinden efendim doktoruna kadar biliyorlar ki o yorduk yardımcı olan ablalarımız abilerimiz çocukların lavabo ihtiyacından e, maskelerini indirdiklerinde tekrar takacak kadar ilgili e, ve sevgi dolular. Biliyorlar ki oradaki hakem arkadaşlarımız e, bir anne bir baba e, şefkatiyle yaklaşıyorlar. Bizler orada olduğumuzu zaten çok seviyoruz. E, yani bütün bunlara bakıldığında veliler de artık bu işin sadece sonuç odaklı değil, başka faydalarının da farkına vardılar diye düşünüyorum. Çocuklarının hakkını yenmeyeceklerini düşünüyorlar başkanım. Çünkü oradaki hakemler yani benim çocuğuma bir haksızlık yapılırsa gerekli müdahaleyi yaparlar rahatlığında şu anda içeride kadar çocuklar dışarıdaki aile sayısı belki de onunda biri, 20'de biri kadar. Aynen, aynen. Yenmiyorlar. İlk gün bir yoğunluk vardı ama. Evet ilk gün, evet. Çocukları kendi başlarına halledebiliyor. O rahatlık evet. gerçekten çok çok önemli. Bütün öyle öyle bitireceğiz. Evet. Yani burada, burada tabii Bülent Bey ee, yani içerideki ekibe güven var mı? Elbette var. Bir de şu da var. Aslında buradaki çocuklar yani yaşları ne olursa olsun öyle haklarını yedirmezler yani. Evet. Çok saygılardır. Çok centilmenlerdir ama ha, bir dakika ne oluyor derler <gülüyor> yani. Zaten satrancın temelinde yok mu? Yani düşünmek, strateji geliştirmek, ee, her gördüğüne hemen evet dememek, evet. bu ihtimalleri Düşünerek o hamleyi yapmak, sormak, sorgulamak çok sorgulamayıcı çocuklarım Çocuklardı bunlar. Böyle o kadar da kolay çocuklar değil ama hepsi o sınırlarını çok indirirler. Siz de ekibinize çok beğeniyorsunuz Başkanım çünkü bu kadar dev bir organizasyon, güçlü bir ekip olmadan yapılmaz. Kesinlikle. Yönetim kurulu üyelerinizin evet. görme şansım oldu. Tanışmadığım kısmında ama evet. görme şansım oldu. Ama gerçekten çok iyi organize olmuş bir ekip var. Yıllardır zaten herhalde aynı kişilerle, aynı ekiple beraber organiz ediyorsunuz ki. Bu evet. yoğattıktasınız başkanım Ya evet, tabii ekipte değişiklikler oluyor ama e, bir temel ekibimiz var her alanda, yönetimimizden, kurullarımıza kadar ya da koordinasyon ekibimizden, personelimize kadar. E, bu işler, federasyon başkanı ya da bir herhangi bir kişinin tek başına yapabileceği kesinlikle evet. işler değil elbette. Bu bir ekip işi. Eee bazen yönetimlerde şu sıkıntılar olabilir. Başkan her şeye konuşmak zorundadır. Diğerleri isterse gelir, isterse gelmez. Doğru. Isterse geliyorlar, isterse gelmiyorlar. Yani herkes istiyor ve burada. Şu an yönetim kurulu üyelerimizin yarısından çoğu burada. Kış demetler, kar demetler, sağ olsunlar hepsi buradalar. Ve hepsi bir işin üzerinden tutuyorlar. Yani ya bana bir görev verirsin yapayım değil. Zaten tıkır tıkır hangi görevlerin olduğu belli. Herkes ne iş yapacaksa yapıyor. Çok güzel bir iş bölüm var. Hakemlerimizden sorumlu yönetip ayrı, teknik konulardan sorumlu yöneticimiz ayrı, organizasyondan sorumlu arkadaşlarımız ayrı. Hepsinin ayrı bir alanı var, ayrı bir sorumluluk yerleri var. Ama hepsi askerim işleri, hep çatı altında. Hangi iş olursa olsun yaparlar. Burada personel ve yönetim kurulu üyesi ya da federasyon başkanı farkı yok. Yani hepimiz aynı masanın etrafında aynı işi yapıyoruz. Ekip çok güzel, çok kuvvetli. Benim en büyük şansım bu olduğunu düşünüyorum ki üçüncü dönemdir devam etmeyi göze aldım. Abi başkanım ama şimdi normalde federasyon başkanlığını az buçuk ben de Birçok vatanizasyonu takip ettim. Açılış gününde protokol gelecektir. Başkanı görürüz. Bu de sonunda madalyalar atlatacaktır. Başkanı görürüz. Bugün turun üçüncü günü. Sabahleyin geldiğimizde biz de buradaydınız. Öğrenleyin geldik buradasınız. Evet. Bir taraftan evet. da sürekli organizasyonun her noktasında olan bir başkanlık noktasınız. Keyif almasanız yapamazsınız diye Kesinlikle. Keyif almadan yapılmaz. Yani bu güzelliği görmeniz lazım. Yapabilmeniz için. Evet açılışlar önemlidir. Törenler önemlidir. Benim en az ilgi duyduğum yerler de oralardır. Oralara biraz mecburiyetten çıkarıp ben böyle hani konuşma yapmaya ya da ödül törenlerine ben esas burada olmaktan çok mutlu oluyorum. Ee, tabii ki yıllardan beri önemli bir organizasyonlar en az bir gün önce. Orada olmayı e, yine baksa böyle kendime böyle prensip edin rahat edemiyorum bu türlü. Ama bu yıl eee hem pandemiden dolayı hem eee hava koşullarından dolayı iki gün öncesinde buradaydım ki yani cumartesi kahveler geldi. Ben perşembe sabah uçağıyla geldim. Buradaydım. Rahat edemiyorum. Eee çok yorulduğumuz, çok çalıştığımız için değil ama yani yarının planlamasını yapmaktan e, yarının heyecanını hissetmekten burada olunduğum zaman içerisinde Hemen hemen gece doğruduruz uyuyorum desem olmuyor <gülüyor> yani yanlış olur. Ee, ne zaman böyle oh diyorum herkes evine yerleşiyor ki kabilelerin herkes evine gidene kadar da takip ediyor. Belli gruplarımızdan, iletişim kanallarımızdan o bilgileri alıyorum. Diyorlar ki en doğudaki ilimiz işte Hakkari Ağrı her neyse ee, son ekip de buraya gitti şu an evlerindeler dediğinizde. Ben o gece lafı duyuyor biliyorum. <gülüyor> <O> türlü yok. <gülüyor> şimdi küçüklerle yıldızlar burada. Evet. Gençler, e, elitler, masterlar onlarınkiler de zannediyor şampiyonları başkanım. Ee, evet şimdi e, küçükler ve yıldızları yılın ilk e, büyük organizasyonu olarak yaptık. Hemen arkasından e, 8 Mart Dünya Kadınlar günü içine alan haftada Ardun Elektrikler ve Aletleri'nin şirketinin sponsorluğunda Türkiye Kadınlar Satran Çağrı'nı yapacağı Arkadaşlarımız burada çalışırken de bir yandan da nerede yapacağımızla ilgili bir sabah çalışması yapıyoruz. Hemen arkasından ee, ne yapacağız? Emektarlar Şampiyonası'nı yapamadık her yıl burada yapıyorduk. E, biz kışın ee, Arkadaşlarımız, emekler e, sporcularımız buraya yol mu diye. Master demiyorsunuz, emektar diyorsunuz? Master dediniz emektarlar. <gülüyor> Veteranlar deniyor belki de bir adıyla. Emektarları yapacağız. Daha sonra Mart'ın son haftası Türkiye Kupası dediğimiz, Türkiye'nin 81 ilinden katılan yaş grubu olmaksızın ama daha çok yetişkin sporcuların katıldığı Türkiye Kupası'nı yapacağız. Mart'tan, Mart'ın sonunda doğru yapacağız. Ee, Nisan ayında biraz daha eğitimler, çalıştaylar gibi belki ağırlık vereceğiz. Mayıs'tan itibaren de e, Türkiye gençleri yapacağız. Onda Mayıs için alan haftada. Ee, daha sonra e, ligleri yapacağız, Kürtler Şampiyonası ve Türkiye İşbirliği Süper kadar. Daha sonra yıl bitiyor o ara. Sırısı turmalara gidiyoruz, e, temsil ediliyoruz. Buradaki turnuvamızı ağbayastıkları yapıyoruz. Daha sonra Giri Holding'in sponsorluğunda yaptığımız Türkiye Şampiyonası ile yılı tamamlıyoruz. Sonra diğer yıla başlıyoruz. Vallahi başkan siz anlatırken ben yoruldum. <gülüyor> Tempo çok gerçekten çok yoğun. Ya çok çok yoğun. Ama yoruldum. bir taraftan da tarihleri de özel seçiyorsunuz. İşte 19 Mayıs'a gençleri. İşte ona önem veriyoruz. Kadınlar evet, evet. ki ona göre. Ama evet. Ama klasik derslerden başka gerçekten Ya yoruldum. bunlar e, ne diyoruz? Ee, mesela işte 29 Ekim'de, 30 Ağustos'ta mutlaka önemli bir organizasyonu ve mümkünse yani yaş grubu çocuklarımızın, yani 20 yaş altı çocuklarımızın katıldığı organizasyonları yapmaya çalışıyoruz. Mesela 30 Ağustos'u Konya'dan Herkes çok mutlu oldu. Orada 3 bin kişiyle. 29 Ekim'i umuyoruz ki bir başka organizasyonda kutlayacağız. Bakarsınız Avrupa yaş gruplarının açılışı ya da kapatışına denk e, Bu önemli günler e, ülkenin değişik illerine gidebilmek. Bu çocukların aynı zamanda e, satrancın dışında da kazanımları olarak e, görüyoruz. E, ve değişik yerlerde, değişik illerde önemli gün ve haftalarında yaşayarak yapmaya çalışıyoruz programlarımız. Tamam, Vallahi kolaylıklar diliyorum başkanım. Takip etmeye devam edeceğiz. İnşallah çok güzel bir satranç Dağılır. Çok anlatan şey olacak. Sana soru. Çok, çok teşekkür ederim. Bu videoyu izledi. E çocuğu, küçükler ve İngilizler kategorisi'nde ya ben de dedi çocuğumu başlatayım. Bir en yakın gelecek sene bu tarihlerde yine denemeyecek ama bir bölgesel şampiyonalar var galiba. Oralara nasıl ulaşacak? Veya El nasıl de. bir eğitim alacak? Elbette. Şimdi ben çocuğumu eğer çocuk satranca başlamışsa zaten ne zaman, nerede, hangi turnuvalar yapılacağını velilerimizin alçımlarımız ya da eğitim kuruluk temsilcilerimiz bilirler. Velilerimizi ve sporcularımızı ona göre yönlendirirler. Ama evet bu rotortaj izlendi ya da basında çıkan, medyada çıkan bu haberleri izlendi ya da izlenmedi satranca başlatalım dendi. Biz 81 ilde ve 5 yılda aşkın ilçede örgütlü bir federal Hemen hemen birçok ilçemizde ve birçok ilimizde eğitim kulüplerimiz var. Sayıları, edli rakamlara ulaşan bazı yerlerde eğitim kulüplerimiz var. Peki nasıl başlatabilirim dediğinde? Birincisi şu, eğer okulda bir devlet okuluna ya da özel okula gidiyorsa hemen okul yönetimiyle konuşabilir. E, ben çocuğumu nasıl okulun satranca başlatabilirim diye. 30 bin okulda satranç sınıflarımız var. İş bankası satrançı. Bu yakında 30 bininci sınıfı açacağız zaten. Diyelim ki okulda değil. Okulda böyle bir imkan bulamadı ya da tercih etmedi. Hemen bizim insan temsilciliğimizi, ilk temsilciliğimizi arayacak. Diyecek ki bana benim evime en yakın eğitim tribünün adresini verir misiniz? Hemen onlarla iletişime geçecek. Son derece yaygın ve çok artı, kaliteli e, eğitim kulüplerimiz var. Çok iyi sporculuktan e, artık geçen ya da veli olup satranç kulübü yöneticiliği yapan e, çok sayıda da eğitim kulübümüz var bir şekilde e, satranca başlayacaklar. Bütün bunların ötesinde diyelim ki pandemi koşulları var, ben bir yere götürmek istemiyorum çocuğum ama satrancada başlasın istiyorum. Hemen Türkiye Satrancı Federasyonunun web sayfasından eğitim videoları kısmına girecek. Satrancı ilk taşlarının e, adlarından ve hareketlerinden belli bir noktaya, orta seviyede oynanana kadar da eğitim videolarını takip ederek de satrancı öğrenebilir. Ondan sonra da lisansını çıkaracak Ondan sonra da lisansını çıkarabilirim. Lisans çıkarmayla ilgili de hiçbir sorun yok. Yine e, Türkiye atan kaderimizin website bizden lisans çıkarılır diye de bir bölümümüz var. Oradan da online olarak lisansını çıkarabilirim. Bir satranç federasyonu sen gidiyor. Lisansı sporcu evet. sayısı bakımında. Bunu da almam lazım başkanım. Kaç milyon sporcusu olacak? Ee, evet, rekora gidiyoruz zaten. Rekor e, diyelim ama çok daha yüksek rakamlara hedefliyoruz. Bir ee, milyon yirmi sekiz bin lisansı sporcumuz var şu an. Tüm spor branşlarının on milyon civarında olduğunu biliyoruz zaten. Yani ülkemizdeki her on sporcudan biri satın sporcusu ne bakıyorsun? Hedef ne başkanım? Yani gelecek sene bu tarihlerde ben mikrofonu yine uzattım. Bir milyon yirmi sekiz bin sayısı sizce kaçınlaşmış olunuz? Ya şöyle, tabii gelecek yıl bu zamanlarda nedir onu bilemiyorum ama biz önümüzde düşünerek değil ama Söylem dili olarak 1,5 bir, bir, bir milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı e, yeni yönetim olarak böyle bir hedefimize koyduk. En kısa zamanda 1,5 milyon lisanslı sporcuya ulaşmak için bari gücümüzle çalışacağız. Bakanımız da bu durumda bence çok mutludur. Çünkü o lisanslı sporcu sayısı evet. bakanlığımız açısından çok önemli, yeter haline geldi eee duymuştuk. Gelemedi sanırım hava muhalefeti nedeniyle. Hava muhalefeti nedeniyle gelemedi. Gelecekti. Sayın Bakanımız sağ olsun bizi e, her anlarda hem destekliyor hem de işte böyle konularda hedef koymamızı isteyerek de motive ediyor. Eee 1 milyon lisanslı sporcu hedefini sayın Bakanım Bakanımızın isteğiyle koymuştuk. 1 milyon ne zaman olacaksınız dedi. Bizim de ağzımızdan çıktı 2020 dedik. Gerçekten 2020 yılında <gülüyor> 1 ee, milyon lisanslı sporcuya ulaştık. Az kalmış da hatta sayı olarak yani hani o 1 milyonu yakalamaya çok güzel bir lisans kampanyası yaptık. Ee, ve hızlıca da o rakamı tamamladık, tamamladık. Ee, sayın Bakanımız da lisanslı sporcu sayısının bu kadar yüksek olmasından, satrança bu kadar ilginin olmasından dolayı çok mutlular. Zaten satranç bunu yakından takip ediyor. O satranç oynuyor. Ee, o nedenden dolayı Sayın Bakanımıza da e, çok teşekkür ediyoruz. E, sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sağ olsunlar. Bakanım gelemeyerek çok şey kaçırdınız benden söylemesi. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Çok keyifli güzel. bir röportaj oldu. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok güzel zaman geçirdik biz sağ de. Olun. İnşallah... Sağ olun çok da güzel bir video olacak. İzleyenler de en azından evet ve bilmediği birçok konuda bilgi sahibi olacaklar. Bizim misafir için çok çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Çok memnun olduk. Sizlere her zaman ihtiyacımız var. Saktan algısına kadar çok yükselirse tanınırlığı, bilinirliğine kadar çok artarsa e, bizler için tabii ki e, son derece önemli. Siz de geldiğiniz için teşekkürler size de. Sağ olun. Çok Özel görüntülerle devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Röportajlarımız tam gaz devam ediyor. Küçükler ve Türkiye Şampiyonası'ndayız. Karşımızda federasyon yönetiminde Azize Hanım var. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce başkanımla biz genel olarak serçeveyi konuştuk. Evet. Ama burada çok önemli bir süreç yaşıyoruz. Doğru. Pandemi dönemindeyiz. Doğru. Bu işin birçok tedbirinin almış olması lazım ki 2000'e yakın çocuk, 4000'e yakın aile ile beraber bir kitle Antalya korumlar göçü gibi geldiler. Doğru kesinlikle doğru. Evet. Neredeyse futbol organizasyonlarında taraftarlara daha yaklaştılar. Buradayız. Şampiyonlar Ligi'nden hepsi online'a geçti. Aslında online'a uyumaya en müsait branşlardan bir tanesi satranç ama bu organizasyonu başarıyla sürdürebiliyor. Bunda da en önemli imanlardan bahsettik ki başkanım Olcay Hanım. Olcay ne gibi tedbirler oldu? Şimdi şöyle, biz pandeminin başından beri çok aktif, dinamik bir şekilde olaya nasıl en kazasız, belasız ve satrançta yakaladığımız ivmeyi en güzel şekilde nasıl devam ettireceğiz diye bir takım önlemleri aldık. Federasyonumuzun bünyesinde bir sağlık kurulumuz var ve bu kurulumuzun içerisinde de çok kıymetli akademisyenlerimiz var. Onların ve yine federasyonumuzun bünyesindeki teknik kurulun birlikte oluşturduğu bir COVID-19 rehber komisyonu kurdu. Bu rehber komisyonu gece geç saatlere kadar süren mesailer yaparak, kılı kırk yararak tabiri caizse, üç tane rehber oluştundu. Bunlardan bir tanesi yüz yüze turnuvalarda özellikle alınması gereken önlemler neler? Bir diğeri satranç eğitimi de bizim için son derece önemli. Eğitim merkezlerinde nasıl sürecek eğitimlerimiz? Neler yapmalıyız? Ne gibi önlemler alınmalı. Bunları içeren bir rehber. Yine üçüncü rehberimiz de Bizim için olmazsa olmaz, antrenörlerimiz ve hakemlerimizin eğitimlerinin de bu süreçte devam etmesi gerekiyordu. Onların nasıl ortamlarda eğitimlerini devam etmelerini gerektiren, bilgileri içeren bir rehber, 3 rehberimiz ışığında. Ve yine bu rehberlerimizi yaptığımız toplantılarda, Sağlık Bakanlığı'nın sık sık yenilediği, güncel bilgiler ışığında revize ettiği rehberleri de örnek alarak, Yine akademisyen hocalarımızın da katkılarıyla güncelleyerek e, sürekli bir e, çalışma halinde olduk. E, biliyorsunuzdur, e, geçen sene semestirde yaş kurutlarını pandemi nedeniyle yapamamıştık ama yaz döneminde yaptık. E, bu yılda e, güzel bir organizasyon yapıp her zaman olduğu gibi semestirde e, bu büyük buluşmayı gerçekleştirmek istedik. Ama sözünü ettiğimiz gibi pandeminin ortasındayız. Bunu en sağlıklı şekilde nasıl yapabiliriz? Bu bizim için çok önemliydi. Özellikle de son dönemdeki basın sayıların artışı ile birlikte yine akademisyen hocalarımızla, teknik kurulumuzla bu sorunlar olabilecek sorunlar neler, nasıl önlemler alabiliriz bunları detaylı bir şekilde değerlendirdik. Federasyonumuz zaten bu konuda son derece tecrübeli hem Türkiye'de hem Türkiye'deki uluslararası organizasyonlar anlamında çok e, e, manevra kabiliyeti çok yüksek, çok e, güzel organizasyonlar imza atan bir federasyon. E, onların e, da desteğiyle e, uygun salonlar bularak bu salonlardaki havalandırmadan işte masa sandalye düzeninden içeride kullanılan işte e, hem hijyen malzemelerinden hem stajcularımızı da kendilerimize ihtiyaç duyabileceği maske vesaire gibi malzemelerden her şeyi eksiksiz bir şekilde temin edip, işte bilgilendirme e, stickerlarımızı yapıştırarak, belgelerimizde hem online hem yazılı olarak gerekli bilgileri e, onanları alarak, sağlayarak e, bir hazırlık yaptık. E, turnuvamızın bugün üçüncü günündeyiz. Hani çok şükür ki her şey yolunda gidiyor. Yine az önce de söz ettiğim gibi manevra kabiliyeti çok yüksek ve çok çalışkan bir ekibimiz var. Evet. Hemen her akşam beş saatlere kadar toplantı yapıyoruz ve Düzeltilmesi gereken ya da eksik edik bir şey varsa onlar hemen e, takviye ediliyor, düzeltiliyor, e, alınacak bütün önlemler alınıyor. Bu şekilde bir organizasyonumuz var. Yine aynı şekilde e, burada e, bir sağlık ekibimiz de bulunuyor. Her turnuvamızda zaten bir sağlık ekibimiz var. Bu sene biraz daha güçlüyüz bu anlamda. Üç doktorumuz, e, dört hemşiremiz ve iki psikoloğumuz var. E, i̇ki farklı salonumuz var ve her iki salonumuzun önünde de bir revirimiz var. Bu revirlerde işte hem acil e, ihtiyaç durumunda gerekecek malzemelerimiz, hem e, uygun ilaçlarımız mevcut. Sporcularımız, hakemlerimiz, görevlilerimiz ihtiyaç olursa bildilerimiz için e, yardımcı oluyoruz. E, bu şekilde e, güzel geniş bir kadroyda e, bu organizasyonu inşallah başarıyla tamamlayacağız. Olcay, temassız sporlarda bu kadar tedbir alınmıyor. Yani evet, ]çede. evet. Ama ne kadar tedbir alınırsa aslında burada en önemli şey hijyen olmuş çocuklarımızın hepsi maskesi Kesinlikle. takılı Kesinlikle. E, Hava bindirdikleri zaman müdahaleden hakemler Aynen. var. Aynen. Veliler Hı -hı. burada veliler hepsi maskeli. Evet. Ya bu bilinci sağlamış olmak. Evet. Bir cami açsın hastaya bakarsın. Önemli bir şey. Bizim camiamız gerçekten çok özel bir camiye. Yani e, çocuklarımız çok akıllı. E, yani bir, bir şey bir kere söylüyoruz hemen e, hemen uyguluyorlar. Çocuklar biliyorsunuz çok daha bu pandemi sürecinde zaten hızlı bir adaptasyon gösterdiler bizlerden çok daha uyumlular bir konuda. Yine burada da aynı şekilde velilerimizle işte sporcularımızla son derece bence kuralları uygun bir şekilde e, olabilecek maksimum önlemleri hem kendileri alarak hem biz federasyon olarak alarak e, bir turnuvayı e, şampiyonayı inşallah noktalayacağız. Vallahi çocuklar da sömestr tatilini daha verimli nasıl geçirebilirlerdi evet, bilmiyorum. Evet. Müteşem bir verimli, dostluk arkadaşlık kazanan, kazanmayı kaybetmeyi bilir bir şekilde Aynen. ve sağlık tedbirleri içerisinde geçiriyorlar. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağolsun. Kırşat'a hoş geldin. Hoş bulduk bilen. Teşekkür ediyorum. Nispeten büyük yaş kategorisinde hem küçük kategoride çocukların turnuvaya katıldı Evet Ya yani heyecanını da görüyorum Senin heyecanını da Eşin heyecanını da Çocukların heyecanını da gördüm Ama ben senden dinlemek istiyorum Nasıl bir organizasyon Çocuğun merak saldı yani çocuklar? Açıkçası çocuklar küçük yaşta kendileri merak saldılar Biz de her anne boyunca Çocuğumuzun merağını destekleyerek başladık Fakat daha sonra bunun arkasından büyük bir federasyon, büyük bir organizasyonlar silsilesi ve zinciri olduğunu görüyoruz. Yani. Madem çocuklarımız bu işe meraklı, biz de böyle bir merakı destekliyoruz. O zaman bunu bir spor zıpleri içinde yapalım diye başladık. Bu da ablamızın katıldığı 3. Türkiye Şampiyonası, küçük kızımın katıldığı da ikinci Türkiye şampiyonası. Böyle böyle tecrübe kazanacaklar. Tabii bizim satranca merak saldığımız bu dönem, aslına bakarsanız dünyanın çok büyük zorlukları yaşadığı bir dönem oldu. Pandemi süreci, pandeminin beraberinde getirdiği kısıtlamalar, bunun yarattığı ekonomik darlık, futbol gibi, basketbol gibi, müsabakası gelir yaratmayan, bu sporun turnuvalarının düzenlenmesini büyük bir yük getirdi. Ama buradan e, federasyonu ve yetkililerini de tebrik etmek gerekiyor ki bu ortama rağmen iki senedir bu turnuvayı kazasız, bedasız, herhangi bir hasar, problemi olmadan müthiş hızlı, çevik bir e, organizasyonla olabilecek en iyi imkanlar çerçevesinde düzenlemeyi başardılar. Biz de veliler olarak imkanlarımız nispetinde geldik. Burada çocuklarımızın kuşa bakalarını takip ediyoruz, bekliyoruz. Bunun da heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle hem e, bu organizasyonu yapan federasyonel yetkililerin hem de çocuklarının satrancılığına merakını destekleyen ve müthiş fedakarlıklarla onları bu pandemi ortamında, bu kış şartlarında buraya kadar getiren velilere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepsine büyük bir teşekkür hak ediyor. Küşa ben şeyi merak ediyorum. Şimdi 5 liriz oteldeyiz. Evet. Mevsim şu an otellerin nispeten rahat olduğu bir dönem olduğu için aslında bizden başka usul nerede otellerde? 7 güne yakın konaklanılıyor, her gün müsabakalar var. Sen hene bir de iki tane kürek getirdin. Gittiği bir külfet oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Türkiye'nin ekonomik şartlarında bu büyük doğruyu. Ee, aslında çok güzel bir konu temas zaman Baktığın zaman bu tür organizasyonların böyle beş yıldızlı tesislerde, otellerde ya da kongre salonlarında değil, satranca önem veren ülkelerde olduğu gibi şehirlerde bulunan satranç saraylarında yapılmasını isteriz, tercih ederiz. O kadar ki çocuklarımızın satranç merakını destekleyecek altyapıya bu ülke maalesef sahip değil. Tamamen kendi ülkemizde, kendi şartlarımızla işi desteklemeye, yapmaya ve yürütmeye çalışıyoruz. E, Milli eğitimi ben bu çok büyük bir görev düştüğümde. Şimdi e, okullara müşteriler tabi ders olarak girdi fakat hala okullarımız istisnaları bulunmakla birlikte satrancı aktif bir spor olarak destekleniyor. Halbuki satranç diğer sporlardan biraz farklı olarak akademik başarıyı kültürsel gücü ciddi oranda destekleyen derslerle bir arada rahatlıkla götürülebilecek. Bununla birlikte hem öğrencinin e, zihnini, kuşkunu açabilecek hem de o e, okulu sadece Türkiye, Türkiye'de değil satranç oynayan öğrencisi sayesinde dünyada adını duyurabilecek bir zemine sahip olacak. Bu anlamda ee, Milli Eğitim ve okullarda hem devlet okulları hem özel okullar Bu sıklıkla gerektiren durum olursa Türkiye'den çok yetenekli satranççıların çıkacağına inanıyoruz. Valla bizim zamanımızda spor yapacağım dediğiniz zaman giderdi beden eğitim hocası yönlendirirlerdi, topu verirlerdi, itiyaz adı futbol oynadı derdiniz. Futbol, voleybol, basketbol vardı. şimdi en azından satranç falan şeye, sadece biraz daha desteğe ihtiyacımız var. Kesinlikle. Zaten. Kesinlikle bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın federasyonumuzu yalnız bırakmaması okulda hem müfredat anlamında hem de çocukların eğitimi ve müsabakalara katılımı teşvik anlamında daha aktif rol oynaması bu spor için ve çocuklarımız için daha faydalı olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Küçükler ve Yıldızlar satranç şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. Ee, biz de bugün çocuklarla, oyuncularla röportaj yapmak istedik. Şimdi çocuklar, nereden geldi? Denizli'den, Denizli'den geldik. Nasıl yolculuk? Çok i̇yi. Çok iyi. Güzel. Güzeldi. Tamam, şimdi o zaman mikrofonu biraz size bırakacağım, anlatın. Benim adım İbrahim İlker. Ee, Denizli'den geldik dediğimiz gibi. Ben Denizli'den geldim. 11 yaş kızlardayım, 10 yaşındayım. Ve çok çalıştık. Mina Nife Özgören. Dokuz az nerede doğrunum. Bunun için çok çalıştım. Ve hedefim bilgi takıma girmek. Benim adım Irmak Soğan Birek. 8 yaş kızlar kategorisinde yarışıyorum. Ama dediğimiz gibi denizden erdim. Buraya gelmeden önce de çok çalıştım. Merhaba ben Mustafa Enes 4 yıldır satranç oynuyorum ve 11 yaş genel kategorisinde yarışıyorum. Buraya gelmeden önce çok çalıştık. Ve gerçekten bu turmada oynamak hem çok heyecanlı hem de çok zor. Neden? Ede, Ede? Neden? Ede, Ede geldi. Kaç yaşındasın? Gel, kaçma gel. Kaç yaşındasın? Bu. Üç. 3. Üç. Üç. Üç. Böyle. Hiç. Hiç. Hiç. Hiç. böyle. Üç. Üç. Üç. Üç. Üç. Üç. Üç. Üç. Evet. Satranç oynuyor musun? 3 yaşında ben 5 yaşında sonradan Küçükler ve evet. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 3. günündeyiz. Mustafa Bey ile beraberiz. Bilimlerin görüşlerini almaya çalışıyoruz. Mustafa Bey nereden geliyorsunuz? Hakkari ilinden geliyoruz. Doğudan. Soğuğun ana vatanından buraya geldiniz. Buraya da kar getirdiniz. Evet, e, Gelirken e, zor şartlarda geldik. Yarım metre kar vardı yolda. Geldik burada. Bu sabah kar yağdı. Şimdi Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da spor bilince biraz daha zor gözüküyor. Oralara gitmedi birçok spor branşımız. Şimdi birçok federasyon başkanımız özellikle orada yapmaya çalışıyor. E, daha sporlarını yönelmeye çalışıyor ama satrancım oralara kadar yayıldığını açıkçası bilmiyorduk. Bahsettiler ama şu anda canlı canlı şahidinin karşısında. Hakkarda nasıl satranç? Satranç aslında kültürümüzde var. Dedelerimizle gelen bir oyun. Ee, bizde doğuda satranç oynanır. Ee, İran'a sınır olmamızdan dolayı. Ee, küçük yaşta ailemizde oynanan bir spor. Aynı zamanda doğuda şey de var. Kayak ee, testleri var, spor kompleksleri var. Buna benzer e, sporla Genç Spor İl Müdürlüğü'nden çok destek var. Biz buraya Antalya'ya e, 22 kişi kafile olarak geldik. Satranç e, sporun e, hem okullarda hem küçük çocuklarda bayağı devam etmek. Ya 15 tatilde bir hobi olsun, yengiden bir şey değilsiniz siz de. Bana bu Çünkü gerçekten zor şartlarda geliyorsunuz. Yani bir e, Ankara'dan gelmiyor, Hakkari'den buraya geldik aynı şey değil. Sizin çocuklarınız, çocuğunuz aileden genel bir alışkanlık olarak satranca meraksaladı yoksa kendiliğinden veya okulda bir tavsiyeyle falan başlattı? Yani okullarda satranç öğretiliyor. Aynı zamanda gençlik da satranç eğitimleri, genç merkezlerinde satranç eğitimleri var. E, doğudaki çocuklardaki izlenimin şu, e, satranç sevilen bir spor. E, buradaki federasyon başkanımız olsun, Türkiye İş Bankası olsun, Bunların hepsine çok teşekkür ederiz. Akari'den gelen çocuklar ilk defa il dışına çıkmış oldu. O Muhteşem bir şey. Hayatlarında ilk defa bu deniz olan bir il gördüler. Böyle bir otelde yarıştılar. Bu imkanlar için herkese, Federasyon Başkanımıza, Genç Spor İl Müdürümüze teşekkür ederiz. Mutlular mı çocuklar? Neler çok... hissediyorlar? Ben bunlardan da açıkçası özellikle çoğu çocuklardan bir iki tanesine görüşmek isterim. Ya. Tabii. Çocuklar çok mutlu. Ee, dediğim gibi ilk defa, ilk defa... E, il dışına çıktılar. İlk defa böyle bir organizasyona katıldılar. E, yaklaşık 2000'in üzerinde sporcu var. Bu ortamı görmeleri e, onların hem satranç sporunu geliştirmeleri açısından çok iyi. Hem de böyle bir e, hayatlarında çok güzel bir anı olacak. Aynı zamanda satrançla ilgili idealleri de daha üst seviyeye çıkmak için daha büyük çalışmaları olacak. Yani bu e, çok çok e, hem otel ortamı. Çok güzel bir ortam. Herkese bunun için özellikle Türkiye İş Bankası sponsorluğunda oldu. Herkese çok teşekkür ederiz. Organizasyon nasıl buldunuz? Başarılı buldunuz mi? Ee, organizasyon A'dan Z'ye çok iyi, çok güzel. Her şey planlanmış. Sporcular çok rahat. Hakemlerin hepsi e, çok profesyonelce işliyor. Konaklama e, olarak otel e, imkanları da çok iyi. Yani Antalya ilinin seçilmesi de e, bizim doğudaki çocuklarımız için bir avantaj. Karların, dağların arasından geldik. Deniz gördük. Vallahi i̇nşallah şampiyonlarda başarılarla beraber milli sporcu olmalar, yurt dışında bulgulatıp seyrederler. Spor sayesinde yurt dışına da ilk kez gitme şansına daşırlar. İnşallah. Satranç e, bence özel bir spor. Satranç oynayan e, öğrencilerin sayısının artması. E, özellikle pandemiden çıktı İki yıldır bir Zorlu bir süreç atlattık. Böyle bir süreçte bu etkinliğin olması, çocukların satrancı ilerletmesi, e, ideallerinin artması, ileride daha güzel yerlere gelme, e, gelmeleri gerçekten çok iyi bir şey. Bu konuda federasyon, Türkiye Satranç Federasyonu'nun e, memnunuz çok tebrik ederiz. Çok güzel bir organizasyonu. Çok teşekkür ederim. Ankara Gücü'nün Gençler Birliği'nin şimdi Güreş Federasyonu doktoru Yuran Dönmez'in oğluyla beraberiz. Şimdi futbol camiası Yuran Dönmez'i doktorluğundan daha çok oynadığı futbolla konuşuyor. Dinleyenler de sanki Ronaldo'nun Messi zanneder. İrfan Can Kahveci'yi o yetiştirmiş. Lömüsünü. Ama biliyorum ki bütün sırrını Yağız biliyor. Yağız. Baban nasıl bir futbolcu? Bence çok iyi değil çünkü boş kaleye kaçırıyor sürekli. Vurduğu e, da anca direğe gidiyor öyle. Peki sen nasıl bir satrançısın? E, ben e, yani daha acemiliği kısmındayım ama iyiyim şu anlık. Bence acemiliği geçmişsin sen. Sen takır takır Biraz başları kazanıyormuşsun. Şey evet kazandım. Bana, bana öyle bilgisi geldi. Yağız dediler ilk evet. birkaç gün coşturdu dediler. Evet doğrudur. Nasıl? Ortam nasıl? Sen beğendin mi ortamı? Ortam çok güzel, çok kalabalık. Ee, ondan dolayı yani e, güzel oluyor işte. E, burada kalıyorsun, otelde evet, kalıyorsun. Evet burada kalıyorum. Bir hafta 15 tatilini daha doğrusu yarısını burada arkadaşlarınla satranç evet. oynayarak geçiriyorsun. Evet, çok daha güzel. önce katıldın mı hiç turnuvaya? Daha önce evet, Bu, Türkiye Şampiyonası'na kadar. Konya'dakine? Evet, Konya'dakine de kadardım. Baban gelmiş miydi ona? Babam gelmiştim. Bu sefer baban yok bence daha az stressisindir. <gülüyor> yani. Değil mi? Buradan bir selamım var mı? Ankara'dakilere bir selamım var mı? Babana bir selamın var mı? Ee, tüm aileme, Ankara'daki herkese selam olsun. Selam. Bakın bakın yanımda geleceğin Türkiye şampiyonu var. İnşallah. Görün. İlk röportajını da ben yaptım değil mi? Daha önce var mıdır röportajı? Hayır. İlk röportajını da ben yaptım. Görüşürüz. Hadi beye sallayalım. İsmini alabilir miyim? Ahmet hızlı, hız. nereden geliyorsun Ahmet? Ankara'dan. Ankara'dan mı geliyorsun? Neresin evet. oturuyorsun Ankara'da? Ben de Ankara'dan Altımdağ'da. geliyorum. Altında. ben de Esat'tayım. <gülüyor> Hangi okulda okuyorsun? Eee bilişimde. Daha önce geldin mi şu turnuvalara böyle? Ee, geçen yıl Konya'ya gelmiştim. Bu da ikinci deneyimim olacak. Konya nasıl geçtiydi? Bu nasıl geçiyor? Ee, o da iyi geçtiydi. Zorlu rakipler geldiydi. Bazen yenildim, bazları yenildi. Şimdi burada ikinci deneyimimi yapacağım. Çok mutluyum. Vallahi okul nasıl geçti? Kardı nasıldı? İyi güzel, takdir aldım. Hediyesi olmuşunuz o zaman bu da. Bu tatil gibi oldu bu manada. Hem yarışıyorsun hem tatil yapıyorsun. Evet. Hadi Ankara şampiyonu geliyor diyelim mi? Allah. Hadi. <gülüyor> Röportajlarımız devam ediyor, Veli'lerdeyiz, Kürşat Bey'le yaptık, şimdi Veli Bey'le beraberiz. Hı hı. Veli Bey, ben Kürşat Bey'den aslında birçok şeyi sordum, öğrenmeye çalıştım. Ama mesela ben şeye, Kürşat Bey'e sormadım. Burada aileler bu kadar nasıl sabırla duruyorlar? Hı. İki saat, üç saat çocuklar müsabakadalar, siz dışarıda bekliyorsunuz. Evet. Heyecanla çıkıyorlar, hı hı. siz sormuyorsunuz bile kazandığını mı, kaybettim mi diye. Onların söylemesini bekliyorsunuz. İnternette sonuçlar gözükse dahi oraya bakma ve dikkat ediyorsunuz. Hı hı. Nasıl sağlıyorsunuz bunu? E, bu sonucu ben özellikle, ben de veli olarak katıldım Manisa Akisar'dan. E, bunu çocuğun gözünde görmek, yani dışarı adım anarken, e, bu ilk göz temasını kurarken kazanıp kazanmadığını anlamak için bakmıyoruz ve bunu heyecanla, sabırla onlar Dün benim e, öğrenci e, çocuk e, üç buçuk saat e, orada kaldı, maç üç buçuk saat sürdü e, ve ondaki heyecanı ben de yaşadım gerçekten içim içime sığmadı çıktığında da bunu hissettim. Yani onu o an hissetmek, onu beraber yaşamak, o ilk anı beraber hissetmek için e, bakmıyoruz, beraber e, aynı anda spora bakıyoruz. Ondan onun ağzından öğrenmek daha heyecan veriyor. Whoa kazanmayı hayatın birçok şeyinde öğreniyoruz. Evet. Para kazanıyoruz, okulda iyi notlar alıyoruz, kazanıyoruz. Ama kaybetmeyi evet. hayatta öğrenemiyoruz. Evet, burada aslında bakarsanız da kaybetmeyi öğreniyor çocuklar. Evet. Kazanmanın yolu kaybetmekten geçiyor. Evet. Yani kaybede, kaybede kazanmayı ve usulünce kazanmayı, kendi bireyin hakkıyla kazanmayı öğreniyor. Bu organizasyon bu yöyle de çok önemli. Ben gerçekten buna galip defa katıldım. Bence bundan sonra katılmayı düşünüyorum çocuğa çok şeyler kattım. Onun gözlemlerini dinledim akşam. Ve maçtan çıktığında onun gözlemlerini dinledim. Gerçekten çok şey kattığını bana hissettiğini kurduğu cümlelerde Valla sanırım siz bir daha katılmayalım daha deseniz durdurabileceğinizi düşünmüyorum artık çocuğum. <gülüyor> çünkü <gülüyor> o heyecanla çıkmıyor. Evet. Yani bir de bir hafta her gün bu tempo yaşından. Hı. Her gün başka rakiplerle oynuyorlar, kazanıyorlar, kaybediyorlar. Evet. Her duygu yaşıyorlar. O bir taraftan da yeni çünkü her yerinden arkadaşlar kazanıyorlar. Evet. Bütün bu kontak da artık internet teknolojisi, Hı -hı. online oynayalım, internetten şey yapalım, bunlar da başlayacak mutlaka. Evet. Siz izin vermeseniz daha iyi gitmeyin diyeceksiniz. Bence size çok bir etki yapacaktır. Evet. evet. evet. evet. Yani e, diğer farklı bölgelerden gelenler, biçim kurması, evet. onlarla işte e, hem maçla ilgili hem arkadaşlık, sosyalinin de e, daha da geliştiğini zaten sosyalin daha da geliştiğini fark ettim, gözlemledim. Bunu tüm katılımcılar için söyleyebiliriz. Şimdi okullar tekrar başlayacak. İlk dersi hoca 15 tatilde ne diyecek. Hala 15 tatil mi diyorlar bilmiyorum. Evet, evet. söyle ben de öğretmenim. <gülüyor> öğretmenim için biz 15, 15 tatil tatilde ne yapacağız? Sorulacak. Belki de anlatsa en güzel hikayesini çözünüz olacak. Evet, olur tabii ki. Tabii ki. ve ee, ilk defa katıldığı için İlk defa Türkiye bandına, Türk illerden gelen, Hakkari'den, işte Bolu'dan, Niğde'den, Aksaray'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, vakitleri de farklı illerdendi. Yani böyle dediğiniz az, az önce kontrol kurması, online iletişim haldi olması çok güzel bir şey. Bu, bu yönüyle federasyonu gerçekten tebrik ediyoruz. Şu an e, kusursuz bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir problem yaşanmadı. Bu çetin kış koşullarına rağmen, pandemiye rağmen, şekilde sürdürüldüse gerçekten büyük bir başarı. Vallahi Antalya kare getirmeyi başardık. 30 yıl hareketi geldik. Antalya <gülüyor> evet. 30 yıl daha sonra kar gördü. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 9 yaş kızlar kategorisinden Ezgi ile birlikteyiz. Şimdi ona da soracağız. Bakalım ne düşünüyor turnuva hakkında. Size biraz kendinden bahseder misin? Burayı nasıl buldun? Satranca kaç yaşına başladın? nasıl oldu? Ben satrancı e, sanırım 5-6 yaşında başladım. Burayı iyi buluyorum yani güzel. Maçım değerlerine göre geç bittiği için birazcık bekliyorum. Peki rakiplerini nasıl buluyorsun mesela? Zor mu geçiyor maçlar? Nasıl oluyor? Yani bazen zor hamleler oluyor. <gülüyor> Yani. Peki kaybettiğinde falan ya da beraber kalınca üzülüyor musun? Kaybettiğimde üzülüyorum. Ama geçiyor değil mi hemen? Evet, hemen geçiyor. Hemen geçiyor. Sonra önümüzdeki maçlara mı bakıyorsun? Aynen. Peki tamam, teşekkür ediyoruz. Sana da başarılar diliyoruz. Bunlar nasıl geçiyor? Biraz da bundan bahseder misiniz? İyi geçiyor. Kaç kanalı mesela? Eee... Hiç. Hiç. Nasıl güzel mi? İyi. Başka arkadaşlar edindiniz mi buradan? Edindim. Satrancı nerede öğrendin? Okulda mı başladın? Ailenden birimi öğretti? Sen mi istedin? Okulda baş öğrenmeye başladım. Sonra yarışmalara mı katıldın? Ne yaptın? Bize anlatır mısın biraz? Ee, yer e, ben ne hatırlamıyorum ki. Ee, neydi? satrancı seviyor musun? Seviyorum. Neden seviyorsun mesela? niye hoşuna gidiyor satranç oynamanın? Ee, bana eğlenceli geliyor. Başka ba oyun oynadığımız zaman satranç oyununu Ben eğleniyorum. O yüzden çok seviyorum. Peki arkadaş ediniyor musun? Mesela online falan oynadın mı hiç? internet üzerinden bilgisayardan satranç oynuyor musun? Yok. Hep... E Okula gelip de oynuyorum. Okula Hocamızın yanındayız. Bu kadar küçük çocukla tabii biraz zor bir çekim oluyor. Ee, şimdi hocamızdan takımla ilgili bilgi aldık. Merhabalar. Denizli'den, Alper Eren Satran Spor Kulübü'nden geldik. 15 oyuncuyla katılıyoruz. Ee, tabii ki hedefimiz milli takım oyuncular sokmak. Daha önce Konya'daki şampiyonada e, 7 yaş kızlarda ırmağımız birinci oldu. İnşallah e, bu turnuvada da yine milli takıma oyuncular sokmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Peki e, çocuklar ortamda nasıllar? Hani ortamı sevdiler mi? Yabancılık çeken var mı? Çünkü muhtemelen ilk kez bu kadar büyük bir organizasyona katıldılar. Evet. Onla ilgili bilgi alabilir miyim? Şimdi tabii ambiyans çok güzel. Burası Türkiye Şampiyonası. Türkiye'nin en iyileri geliyor. Ortam çok güzel satranç için. E, burada tabii tecrübeli oyuncularımız var. Onun haricinde yeni gelen çocuklarımız var. E, bu ortamı gördükleri zaman tabii vizyonları genişliyor, e, satranca bakış açıları değişiyor. O yüzden hedeflerini yükseltiyorlar. E, bu anlamda e, hepsi için çok yararlı bir turnu oluyor. Peki hocam şimdi Denizli'den geldik dediniz. Evet. E, Denizli küçük bir şehir. Oradaki imkanlar nasıl? Orada çocukların satranca yönelmesi nasıl? Nasıl oldu bu çocuklar? Okulda mı öğreniyorlar? Ailenin isteğiyle mi oluyor? O, o durumu da bir anlatırsanız. Şimdi Denizli e, satranç konusunda e, özellikle çok aktif bir şehirdir. Kulüplerimiz çok aktif olarak çalışır. O anlamda e, Denizli Satrancı'nın eskiden e, başkentiydi. O anlamda satranç konusunda ileride bir seviyedeyiz. Tecrübeli, e, çok milli takıma giren oyuncularımız var. Tabii çocuklarımız e, eğitim gördükleri kolejlerde, devlet okullarında burada e, taramalardan geçiriyoruz. Oradaki çocukları, yetenekli çocukları kulübümüze aktarıp e, orada eğitimlerine devam ediyoruz. Daha sonra bu tabii profesyonel bir eğitim. O anlamda Türkiye Şampiyonası'nda bu şekilde hazırlık yapıyoruz. Ee, bizim için e, yeni bu şekilde gençler yetiştirmek, milli takıma çocukları yetiştirmek tabii gurur verici. Çok teşekkür ederiz Gerçekten. hocam. Şimdi ben bir şey daha sormak istiyorum. Sen az önce röportaj yaparken hocanızla konuşurken şey demiştin şampiyonluk falan. Onu bize bir anlatır mısın? Tabii ki. Ama kameraya bakarak. Denizli şampiyonluklarımız var. Mesela Irmak bu yıl Denizli il birincisi oldu. Ben Denizli il birincisi oldum. Ondan sonra İbrahim İlki, İlker denizi. Ankara şu velilerin hepsini topluyorum. <gülüyor> Merhaba abi, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İki gündür formanda da buradasın. Evet, formayla buradayız. Ben... Yani Ankara amatör branşlarda faal değil ama velileri amatör branşlarda bayağı faal gibi. Evet, Ankara'cı inşallah faal olacak bu yönetimle beraber önümüzdeki dönemlerde. Biz de oğlumuzu getirdik. Karadeniz Ereğli'den geliyorum. Ankara cumaşlarına her hafta sonu geliyorum. Deplasman Ankara'da deplasman evet. bana. Oradan da çıktık, Antalya'ya kadar geldik inşallah. Burada tecrübe kazansın. Başarılı olması şart değil. Derece yapması şart değil. Ankara'yı, Ankaragücü'nü temsil etmesini istiyoruz. İnşallah bütün çocuklarımıza Allah zihnine açıklığı versin, şans versin. Şimdi dördüncü günündeyiz. Nasıl geçti ilk maçları? Yani ilk maçlar güzel geçti. 5'te 3 yaptı. Harika. Ee, tabii kafaya oynuyor inşallah. Önümüzdeki maçlarda iyi olur. Dediğim gibi derece şart değil. Mühim olan katılsın, başarılı olmaya çalışsın zihnini geliştirsin. Burada rekabetin güzelliğini öğrensin. Mühim olan bu. Yani katılma amacımız da buydu zaten. İnşallah Allah dediğim gibi bu çocuklarımızın şansını açık eder. Ben de size teşekkür ediyorum. Yani buraya kadar gelmişsiniz. Amatör sporları klas sporun takip ettiğiniz görünce hemen geldim yanınıza. Çok şaşkınlık için özellikle bunun için mi gelmişler dedim. Şaşkınlık için. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ediyor. Şimdi 9 ve 15 yaşa kadar olan oyuncularla birlikteyiz. Şimdi senden başlayalım. Kendini tanıtır mısın? Kaç yaşındasın? Satrancı nerede öğrendin? Biraz, biraz kendinden bahseder misin? Bir de nereden geldin? Benim adım Zeynep. Tekirdağ, Tekirdağ'dan geldim. 9 yaşındayım. Ee, Tekirdağ'da Ayçoğurlu'da il üçüncüsü oldum. Sonra Satrancı nerede başladın? tamam ailemizleri kendin mi istedi, nasıl oldu Ailem evde öğretti. Ailem evde öğretti. Sonra evet. Oldu. Sonra işte doku, 4 yaşında taşların yerini biliyordum. 5 yaşında öğrenmeye başladım. Sonra zaten öyle. Öyle. Tamam. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz da senden alalım. Kaç yaşındasın? Eee 13 yaş kızlardayım. Onun dışında ikinci sınıfın sonundan beri oynuyorum. Geçen yıl Konya'da bir dokuzuncu oldum. Onun dışında bu yıl milli takıma geçsem yeter bana. Peki organizasyonu nasıl buldun? Şimdi muhtemelen ilk kez bu kadar kalabalık büyük bir organizasyona geldiniz. Sence organizasyon nasıl? Burada başka illerden, başka yerlerden arkadaşlar edindin mi? Biraz bundan bahseder misin? Açıkçası çok bir farklı bir arkadaşım olmadı şu anlık ama farklı yerlerden arkadaş edinmek bence hoş organizasyon olarak bu sefer en çok detay verilen yer olabilir. Onun dışında çok bir yine aynı şekilde arkadaşlarımı bir daha görmek güzel bir iki yıl aradan sonra pandemiden Peki sonra. maçlar nasıl gidiyor? Heyecanlı mı? <gülüyor> Durum ne? <gülüyor> bu sefer çok iyi değil. Çok iyi diyemem. Birazdan gireceğiz yine işte. Başarılar diliyoruz zaman sana. Biraz da senden ee, Merhaba ben 11 yaş kızlardayım. Adım Elif. Ee, Tekirdağ'dan geliyoruz. Ee, ben 7 yaşından beri satan iş oynuyorum. Bu turlarım gayet güzel gidiyor. Önceki turlara göre. Aynen. İnşallah canlı masada izleyeceğiz onu bu turda. Aynen inşallah bu, <gülüyor> bugün dördüncü masada canlı masada olacağız. Sana da başarılar dilerim. Şimdi sizi biraz öne alabilir miyim? Yanımızda şimdi genç bir arkadaşımız var. Onunla da röportaj yapalım. 15 yaşındasın. Satrancı ilk ne zaman başladın? Kaç senedir oynuyorsun? Bir de turnuvayı kısaca değerlendirir misin? İkinci sınıfta başladım. Yedi senedir oynuyorum. Yani turnuva tabii ki kötü başladım şu an. Ben de iki buçuk gidiyorum beşte. Ama işte devamını bilmiyorum. Yani turnuva güzel gidiyor. Yani kendi açımda. Evet. Peki burada ortam nasıl? Hani çok kalabalık bir yer. Hani organizasyonu nasıl buldun? Sence nasıldı? Çünkü çok fazla çocuk var. Çok fazla genç var. Ve bunların koordinasyonu sağlamak Biraz zaten bayağı hakemler de var onlar görevlendiriliyor. Ya yani en azından farklı kişilerle oynamak güzel. Hani böyle il turnuvaları ve böyle genel bir turnuvasına çok fark oluyor. Genelde az çok rakipleri de bilebiliyorsun ama burada her yerde her ilden gelen olunca tabii ki daha keyifli oluyor benim için. Peki hiç böyle online falan oynadın mı? Online arkadaşlar edindin mi satranç? Hani bir dönem çünkü evet. kapanma oldu nasıl i̇şte o zamanlar genellikle hani bir uygulama üzerinden oynuyorduk. Hani oradan tabii ki arkadaşlarım oldu. Buradaki arkadaşlarımla da oynadım online, böyle görüşemeyince. Yani orada da güzel gitti yani. Peki şunu da sorsam, şimdi sen maçları nasıl hazırlanıyorsun? Şimdi daha senden daha küçükler var, 7 yaş, 8 yaş. Ee, arkandan gelen küçüklere ne önerilerde bulunmak istersin? Nasıl çalışsınlar, ne yapsınlar? Ya tabii ki öncesinde biraz açılış, hani böyle hazırlık yapmaları onun açısından daha iyi olur. Sonrasında hani rakiplerine çalışabilirler, maçlarına bakarlar, hatalarını gözden geçirirler. Öyle çalışabilirler bence. Tamam, çok teşekkür ederiz, başarılar diliyoruz. Şimdi bir de sizden alalım. Evet. Kaç yaşındasın? Nereden geldin? Satranca kaç yaşında başladın? Ben 9 yaşındayım. Tekirdağ'dan geliyorum. Yaklaşık 4 yıldır satranç oynuyorum. Yani sen okuma yazmayı öğrenmeden önce satranç mı öğrendin? Aslında 5 yaşında başladım. Şimdi 9 yaşındayım. 4 yıl oluyor. Evet. Peki satrançı kim öğretti sana? Nerede öğrendin? Nasıl merak saldın? Ee, i̇lk olarak ablan e, öğrenmeye başladı. Ben de ondan bakarak öğrenmeye başladım. Sonra da kurslara katıldım. Kurslara katıldım. Evet. Peki şimdi ortamı nasıl buldun? Çok kalabalık bir ortam. Ne düşünüyorsun burası hakkında? Ee, i̇lk olarak buraya geldiğimizde e, ilk defa geliyorum. Buraya aslında e, kazanmayı değil, derece yapmayı değil, oyunumu oynamaya geldim. Peki teşekkürler, başarılar o zaman. Bir de senden alalım. Ablasısın galiba. Sen de anlatır mısın? Kaç yaşındasın? Ben 11 yaşındayım. Ben de Tekirdağ'dan geliyorum. Satranca ben 1. sınıfta mı, 2. sınıfta mı ne başladım? Şu an 5'e gidiyorum. Yaklaşık bir yine 4-5 sene falan 3 sene oldu. Ben de ilk önce kardeşime öğrettim. Sonra öğretmenlerimiz sayesinde daha geliştik. Böyle. Peki teşekkürler sana başarılar diliyoruz. Hamza ile beraberiz. Hamza nereden geliyorsun? Elazığ. Elazığ'dan geldin. Orası çok soğuk burası da ılık. Şaşırmadın mı bir? Daha önce denize gelmiş miydin? Buralara gelmiş miydin daha önce? Ben bebekliğimden gelmişim dedi galiba. Annem. Ama ben geldiğimi hatırlamıyorum. Sen hoşuna gitti değil mi? Evet. Şimdi ilk maçlarını yaptın. 7 yaş kataklarsınız değil mi sen? Evet. Nasıl geçti ilk maçları? İyi. Derece gelecek mi? Gelir belki. Güveniyoruz sana Hamza. <gülüyor> Teşekkürler. Tebrikler. Görüşürüz.